Merhaba arkadaşlar. Birkaç haftadır video atmıyorum. Herhangi bir alım satım işlemi yapmadım. Şu anda bakiyemiz 8049 lira. Halen 50 karının üzerindeyiz. Önceki videoya göre %12 gibi bir gerileme söz konusu. Hisse senedi fiyatlarından ötürü. Onun haricinde de aşağı yukarı tüm sermayeyi borsan yatırıma yükledik. Kenara çekildik, bekliyoruz. Bu videoda biraz. Bundan bahsedeceğim. Şimdi Borusan Yatırım'ın İstesenedi grafiğine baktığımızda her yeri formasyon. Yani bunlardan bir tanesi bile gerçekleşmiş olsa aşağı yukarı 400 lira desek %15, %20'lik bir kar söz konusu olacak. Ama ne yazık ki tabii maliyetlenmeye başladığımızdan itibaren 430 liralara kadar geldi. İlk maliyetlenmeye başladığım zaman ona da bakalım banka hesabımızda. Hem de hisse hareketlerini geçmişe dönüp de görmüş olalım 1 Nisan'dan itibaren. Herhangi bir alım satım yapmadım burada görülsün diyerek. İlk maliyetlenmeye başladığımda 22 Nisan, ikinci maliyetlenme 26 Nisan, üçüncü maliyetlenme 11 Mayıs. Şimdi 22 Nisan'da maliyetlenmeye başladıktan sonra bizim maliyetlendiğimiz noktada %10-15 gibi bir kazanç gösterdi. Daha sonra yukarıdaki GAP bölgesi test ediliyor diyerek düşerken de maliyetlendim 400'den 11 Mayıs'ta. Ama tabii aşağı yönlü hareketine devam etti. Hani normalde şu da yapılabilirdi. 385 seviyesinde GAP bölgesi aşıldı diyerek stopta uygulanabilirdi. Geri alım bölgesi olarak da tabi aşağılar olmuyor bu seferde geri alım bölgesi ne yazık ki. Geri alım bölgesi de henüz kapanmadığı için gösteremiyorum onu da 397 seviyesinin üzerinde bir kapanışta geri alım seviyesi olmuş olacaktı. Ama ben burada şuna göre pozisyon açtım. Bir tobo formasyonu boyun çizgisi kırılmış hacimli de kırılmış. Buradan yukarı doğru Boyun baş yüksekliği kadar, en kötü yarısı kadar gider diye düşündüğüm için buna göre pozisyon açtım. Bunu destekleyen formasyonlarda var tabi. Mesela zirve noktadan başlayıp en dip noktaya X A B çizdiğimiz bir yarasa hedef noktası toboyla aynı yer. 627 seviyesi, 620 seviyeleri desek burada oluşan bir simetrik üçgen var. Bu simetrik üçgende yukarı doğru kırılmış. Yine simetrik üçgenin hedef noktasına geliyor. Yani nereden baksanız aynı yerde birleşip duruyor. Ya tahtacısı güzel yemliyor. Biz de o oltaya geldik. Bunu zaman gösterecek. Ya da bu formasyonların hepsi Borusan Yatırım ve Pazarlama AŞ'nin hisse senedinin grafiğini, fiyatını 600'lü fiyatların yukarısına atmaya çalışıyor. Bu kısımda riski aldım arkadaşlar. Fazla da söyleyecek bir şey yok. Boyun çizgisinin altına düşme durumunda gün kapanışı gelirse stop olacağım. O da aşağı yukarı %10 gibi bir rakama denk geliyor zaten %10'dan sonra da bir hissede durmam. Zararı kabul eder çıkarım. Bu hissede durmamın sebebi bu. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım bakalım hedefimize ulaşabileceğiz mi? Bir senenin sonunda Şubat 2023'e geldiğimizde 10.400 lira kar elde edebileceğiz mi? Ana paramızın iki katı kadar kar elde etmiş olabileceğiz mi? Onu göreceğiz hep birlikte. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer ki daha kısa sürede hedeflediğim kara ulaşırsam, orsan yatırım böyle yaparsan nasıl ulaşacaksak neyse, daha kısa sürede hedefimize ulaşırsak o zaman işte günlük diğer hesaplarımda yaptığım gibi heyecana yer veririz bu banka hesabında da. Ama şu anda alelade herhangi bir borsa sever gibi bazen haftada birkaç işlem, Bazen de ayda bir işlem. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani o halde böyle. Sadece halk arzlarla bile belli bir seviyeye geliyor. Bu hafta iki tane halk arz vardı. İkisine de katılmadım. Gerçi halka arz kısmı kapandığı için rahat rahat söyleyebilirim. Sebebi şu. Şirketin biri sadece borç diyecek. Halka arz olunan parayla sadece borç diyecek. %5 gibi bir yatırıma para ayırmışlar. Onu geçtik. Öbürünün de arzı çok yüksek. Arzı yüksek oldu muydu? Ne yazık ki. İlk günden tavan bozma huyu oluyor hisselerin, kötü oluyor. Tamam belki 3000 liralık 5000 liralık veriyor, öbürünün 1000 lira verip 3 tavanda verdiğini bir günde veriyor ama alamıyorsun. İlk günün tavanına emir bile koysan gerçekleşmiyor. İsimde vermedik, şirketleri kötülemedik de. Sadece bundan dolayı. Başka daha söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Borsa hiç kimse için kolay yoldan para kazanma aracı olmadı. Öyle bir yol yöntemde değil. Ama borsa güzel bir yatırım aracı. Kendinize dikkat edin. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.